Langıçta hak insanı var etti. İstediği evlenip yek vücudu olsun. Erkek ve dişik olarak yarattı. Birleştirdik kimse ayırmasın. Erkek ve dişi olarak yarattı. Hak birleştirdik kimse ayırmasın. Dampana babayı bırakacak Sonra karısı ile birleşecek İkisi tek ve tek vücut olacak Hak kimse ayırmasın İkisi tek ve yek vücut olacak Hak birleştirdik kimse ayırmasın Eskiden boşanma yoktu İnsanın inatçılığından çıktı Boşanmalar nice Hak kimse ayırmasın Boşanmalar nice yuva yıktı Hak birleştirdik kimse ayırmasın